Evet arkadaşlar yayınma yine hoş geldiniz. Bu videoyu da ben YouTube'a atacağım. Şimdi yine Face'den çekiyorum her zamanki gibi. Ama bir şey fark etmiş olmasınız büyük ihtimalle. E, alttaki masaüstü ekranı siyah. Çünkü bu sefer kendi bilgisayarımdan çekiyorum. Benim iki tane bilgisayarım olduğu için bir tane mayaz olandan bir tane siyah olandan çekiyorum arkadaşlar. Tabi bu daha çok videoları kastırıyor. Daha çok videolarını donduruyor. Ama bunun için özür dilerim. Şöyle bir şey var. Hani ilk önce bu resimden başlayalım. Şimdi bu resimde ne görüyorsunuz? Ee, burada birinci rütbemiz var. ikinci rütbe, üçüncü rütbe, dördüncü rütbe. Ve arkadaşlar biz dördüncü Rütbeye de Ben aralıksız aralıksız böyle video çekemiyorum ikide bir de Hani gün geçtikçe yayınlayabiliyorum artık Zamanım kısıtlı Yani bazen işlerim oluyor O yüzden hem Brawl Stars isteyenler için hem CSGO isteyenler için çekemiyorum e Ama bir dahaki sefere yine CSGO ve Brawl Stars Çekeceğiz daha kalın bir ok vardı ve altın değil de gümüştü. Şu şekilde. E, bu CS:GO'nun 2000 şöyle söyleyeyim 16 ya da 17'deki hali. E, bu da bu seneki hali zaten. Burada böyle göstermişler. Bunlar altın arkadaşlar. Evet, son burada var bir sürü. Şöyle 15 sürütme 9. rütbe, çavuş rütbe, 8. rütbe. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, 15. çavuşun üstü değil miydi ya? Öyleydi herhalde. Sonra... Diğer videodaki... Sonra burada CSGO'nun e, 2018'deki hali var. Yetenek grupları ve e, bildiğiniz rütbe grupları var. Burada CSGO'yu tamamen artık bitiriyorsunuz. Yani CSGO'nun en son, en büyük rütbesi bu oluyor arkadaşlar. Şu sağ taraftaki fotoğraftaki. Uzman çavuş, on falan bunları boş verin. E, bunların... Şöyle rütbe ismi. Acemi var. Er var. Onbaşı. Çavuş. Bilinmiyor. Sonrası bilinmiyor demiş. Büyük çavuş. Teğmen. Kaptan. Binbaşı. Evet. Bir sürü var. Bunlara da geleceğiz. İnşallah. Bunlara da geleceğiz. Bunlara da geleceğiz. Evet. Ve eee bakacağız. Yani rakam 80.000 %2 kişi e, Acemi grubundaymış. 5.229 bin kişi er grubundaymış. Sonra 3. 4.250.000 %3 kişi e, ikinci er grubundaymış. Arkadaşlar böyle ilerliyor. Bunda 0.97 milimili say ki. Bak şimdi. CS:GO rütbeler diyor. Şu şu. Şu var ya. Bu o kadar o kadar tadil bulunuyor ki bunu kimse yapamaz. Supreme Master falan diyor. Arkadaşlar yani bunu kimse yapamaz. Çünkü bunu yapması hem çok zor bir şey. Bakar mısınız? Global Edit. Bu CSGORN'un... Evet dört dakika olmuş aslında devam ettirebilirsiniz. Ben uzun oldu sandım ama... Neyse devam edelim. Şu sekmeyi silelim hemen. Ee, videomuz donmaya başlamış gittikçe. Yine bir arıza olacak arkadaşlar öyle gözüküyor. Video falan donacak herhalde siz izlerken. Sonra burada e, rütbe çekimlemeleri var. Bir silver gümüş, bir silver gümüş. Bunlar normalde altın oldu artık. Burada, e, burada eskiden sıralama bu şekildeymiş. Yani savaşta kazandın mı, yenildin mi o sıralamayı kastediyorum. Ekran paylaşımı oyunda bu şekilde yapılıyormuş. Biliyorsunuz CS:GO'da video çekiliyor. Yani YouTube gibi düşünün. Evet, Bunun için Buncinba hizmet madalyaları var. CSGO'nun 2020 ve 2021 özel madalyaları var. E, bu madalyaları nasıl alıyoruz diye soracak olursanız CSGO'da baya bir yani şöyle söyleyeyim aldığınız XP'den 5 katı, 6 katı, 30 katı, 40 katı bilmem ne her neyse baya fazlasını almanız lazım. Ve bu madalyaları lazım arkadaşlar eğer alamazsanız e, en düşüğünü kazanıyorsunuz yani şöyle bu Evet pembe madalya pembe midir gri midir nedir neyse gri diyelim en düşük olduğu için onu kazanıyorsunuz sonra şurada e, yetenek etiketleri var bu en düşük yetenek bu acemi yeteneği arkadaşlar siz zaten oyuna Başladığınız andan itibaren bunu size verecek oyun. Sonrasında e, bunun üstü bu, sonra bu oluyor, sonra bu. Neyim böyle? Biz de dördüncü rütvendeyiz. Fotoğrafı yakınlaştıralım. Bakın. Evet. Metin Oktay'mış hesabında. Er rütbe. Şu şekilde. Tabi ben e, şuralarda falanım. Yani benim... ...betirmek üzereyim. Ve videomu burada sonlandırıyorum.